Bugün 23 Ekim 2021 Cumartesi Satürn günündeyiz. Boğa burcunda boşlukta başlayan ay sabah 10.57'de İkizler burcuna geçecek. Değişen enerji dinamikleriyle birlikte önümüzdeki iki gün zihinsel faaliyetler ve iletişim yoğunlaşabilir bugün güneş terazi burcundan ayrılarak akrep burcuna geçecek güneş önümüzdeki bir ay akrep burcunun temsil ettiği para ekonomi yatırımlar finansal paylaşımlar ruhsal ve okült kavramlar fiziksel arınma dönüşüm psikoterapi cinsellik gibi konuları daha fazla aydınlatıp ön plana çıkarabilir öğle saatlerinde güneş ve ay arasında oluşacak gergin açı duygu ve düşüncelerimizi dengede tutmamızı zorlaştırabilir karşı cinsi ilişkilerimize gerginlikler oluşabilir Akşam ve gece saatlerinde İkizler Burcu'ndaki Ay, Kova Burcu'ndaki Satürn'e üçgen açı yapacak. Duygusal olarak daha dengeli olabilir, gerçekçi ve pratik konulara odaklanabiliriz. Hedeflediğimiz alanlarda planlı ve disiplinli hareket edebiliriz. Bizden daha yaşlı kişilerden bazı destek ve tavsiyeler de alabiliriz. Gece saatlerinde ruh halimiz daha dengeli ve güvenli olabilir.